Şimdi size köpekleri nasıl beslediğimi göstereceğim. Tek elle köpek besleyip tek elle kamera çekimi yapabilir miyim bilmiyorum. Çok sağlanırsa koymayabilirim de. Bunlar sadece denemeler. blok deniyorum sonuçta ben. Siz istediniz bunu. Siz istediniz. Ee, köpekleri gez, e, yedirdikten sonra gezdirmeye çıkaracağım. Ee, güneş gözlüğümü şimdiden taktım. Sabah bir uyandım ki arkadaşlar. Sanki biri ben böyle uykudayken gelmiş de iki gözümün üstünde birer tane böyle çakmışcasına şişmiş durumdalar. Ya bu sabah gözler niye şişer? Ve hatta kızlar size soruyorum. Erkekler siz de biliyorsanız söyleyin. Ya bu göz şişmesine neyi gelir? Bu, bu kadar pufidik olamaz bir göz ya. Vallahi olamaz. Sırf sizin için taktım şu gözlüğü. Siz beni görüp de korkmayın diye. Vallahi. Ee, dağınık adam ve ben. Ay sizi bir de bir de ev turumu yapsam ben nerede yaşıyorum nasıl yaşıyorum diye hı ne dersiniz? Neyse hadi köpekleri gezdirelim. Wallet, John, are you guys hungry? No hunger. You want food? You want food? Is that the door to? I... Okay, let's go. Come on. Come on. Don't be shy. <laughs> Don't. Oh, is that oh, I want food? I want make it. Right. Okay. All right, let's go. Let's eat. All right. Don Don. Don. Sit. Sit. Good boy. Ah ah. Sit. Sit. Good boy. Shake. Good boy. Stay. Şimdi biraz yemeğini vereceğiz. Böyle de eğitilmiş bir köpeğim var arkadaşlar. Ya bekliyor. Tamam, bekleyemiyor. Şu anda çok heyecanlı. Tamam, bekleyemiyor. Çok heyecanlı. Eğitilmemiş köpek. Good boy! What the? Bu da böyle bekliyor. Aferin! Bu da böyle bekliyor. Şimdi kapıyı kapatıyoruz ki şu görmüş olduğunuz canavar. Oğlum benim. kardeşinin yemeğini de yiyor. you <laughs> John it's a good foot mm? you' good good girl don mm up -hmm. don' this way Şimdi, yemeğimiz sonrası olan diğer bir rutin, yürüyüş. Donnie Violet walk. Okay, o zaman heyecana bakar mısınız heyecana? Sırf iki dakika yürüyecekler diye. <gülüyor> Hayatındaki en büyük heyecanı. Dışarı çıkıp çişini yapmak. Ama mesela Violet daha heyecanlı oluyor. Çünkü o daha çok koşmak istiyor. Yaşlı köpek ve genç köpek arasındaki farklar arkadaşlar. Ve yaşadığım cadde. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz bu bahçede ben köpekleri sabah koşturuyorum arkadaşlar. Bu benim günlük rutinimden biri. Köpek sahibi olunca böyle oluyor. Ama bizim iki köpeğimiz de rescue köpek dediğimiz yani evlat edinilen, barınaklardan kurtarılan köpekler. Biz pet köpek almıyoruz. Şimdi böyle olunca bu ikisinin de biraz böyle duygusal problemleri oluyor. Mesela dişi olan köpeğimiz Violet. Bu şeye benzeyen, Türkiye'ye benzeyen. <gülüyor> Orada insanlar oldu mu hayatta koşmaz. Dondu. Çimen de koşmuyor zaten. Asfaltta yürüyecek, o da asfalt hayvanı. Yani şu gördüğünüz gibi canım alanda koşturacaktım onları ama orada bir tane köpek var. Çocuklar da futbol şeysi yapıyorlar. Bunlar beni çekiştiriyorlar. Futbol çalışıyor. o yüzden olmuyor. O yüzden sizinle tekrar evde görüşeceğiz. Eve gitmeden önce bir şey daha çekeyim dedim. Vallahi yani şu parkın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl sessiz, nasıl güzel anlatamam size. Hep öyle gürültülü yerlerde çocuklarımı gezdirmiyorum tabii ki. Bir de böyle güzel parklara falan da getiriyorum onları. Ee, burası benim evimin arkasında olan parklardan biri. Eğer Naben hakkında sevdiğim 5 şeyi izlediyseniz çok meth ettiğim şu parklardan haberdarsınız demektir. Arkadaşlar yok böyle bir güzellik ya. Ve bu sadece basit bir park. Yani böyle ahım şahım olan bir park falan değil yani. Çok yoğun bir gün olacak benim için. Onları da çekmemi ister misiniz? Hmm. mesela Avustralya'da pub pub'a gidip buluşmalar falan İngilizce merak ediyorsanız bir de İngilizce konuşurum sizin için hava atmak gibi olmasın ama acayip böyle Avustralya kırık aksam var bende <gülüyor> neyse bak bu sefer evde görüşüyoruz hadi öptüm evde görüşürüz demiştim size bak gözümü gülmeyin Sakın! Sizin için oturdum 2 saattir bu hufaya Yok öyle bir şey Köpekleri gezdirdim. Ama dün akşamdan beri okuyorum. Gözlerim ağrıdı. Gözlerim gördüğünüz üzere şişşiş. Ee, ben güzellik kanalı değilim arkadaşlar. Beni çirkin halimle güzel halimle kabul ederseniz çok mutlu olurum. Eee şimdi. Genelde köpekleri gezdirdikten sonra kendi işime bakıyorum ben. O Oda ne oluyor? Genelde sizden gelen e cevaplamak olur, instagramdan gelenleri cevaplamak olur. Ya da işte Twitter'dan attığınız olur. Genelde onlara cevaplıyorum. Bir kişinin sorusu 10 dakika ila 20 dakika sürüyor. Gerçekten sorduğunuzda bağlı. Eğer gerçekten iyi bildiğim bir şeyse bütün bilgileri veriyorum. O yüzden uzun sürüyor. Şimdi buna başlamadan önce, yalnız çok terledim. Ve tabii duşa girmeden önce kendime güzel bir kahve yapacağım. Nasıl bir kahve makinem var biliyor musunuz? Ya kahve içiyorsak da öyle şey içmeyiz yani aşk olsun Hazır kahvemiz yok bizim Beni alıştırdılar bir kere artık Bunlar Bunu yapacağım Size nasıl yaptığımı göstereyim mi? Kahve Olsun olur mu? Niye böyle sessiz söylüyorum da bilmiyorum. Şimdi kahvenin yapım aşamasına geçiyoruz. <gülüyor> Süt. Rice milk. Neden rice? Yani pirinç sütü. Ya e, pirinç sütü içiyorum. Ya badem sütü içiyorum. E, ya da işte şey Hindistan cevizi sütü içiyorum. Snopluktan değil arkadaşlar. Bu güzel arkadaşınız var ya bu güzel arkadaşınız laktoz intolerans dediğimiz yani laktozu tolere edemiyorum. E, mesela biraz fazla yoğurt Biraz süt içeyim. Direkt midem yani kendini cozutturuyor arkadaşlar. E, rezalet. Mesela işte geçen Temmuz ayında falan Türkiye'deydik. Sürekli bir rakı sofrasındayım ben. Çünkü özlüyorum. <gülüyor> Ve her rakı sofrasından sonra tabii ki acı çekiyorum. Çünkü beyaz beynine dalıyorum. Ama bir Türk olup da laktoz intolerance olmak nedir ya? Çok kötü. Ama bununla yapılan kahve pek güzel olmuyor. Çünkü bu yapısı gereği böyle krem gibi olmuyor. Şimdi onu da göreceksiniz. Ee, Buharla böyle kaynatmayı denediğimde en güzeli tam yağlı süt arkadaşlar. Bakın ben bir süre baristi olarak da çalıştım. Böyle hipster kafelerde. Mesela evet, çalıştığım kafelerden birinde şeydi mi? Kesinlikle ve kesinlikle e, tam yağlı olmayan sütler kullanılmıyordu. Gene bizimkiler kavga ediyor ya. Bahçede kavga var. <gülüyor> gördüğünüz yani gördüğünüzde işte tam yağlı sütle olmayan bu kadar oluyor yani fena değil kahvenin tadını bozmuyor en azından şimdi kahvemi içeyim biraz rahatlayayım ondan sonra sizin sorularınıza bakacağım <gülüyor> soru cevap geliyor pazartesi onun için ne sormuşsunuz ne sormuşsunuz Nasıl? Böyle daha iyi mi? Ve kahvemi içtikten sonra sizden gelen mailler. Bakalım mesela sorulara bir tanesi neymiş diye. Hayır tabii ki böyle bir şey yapmayacağım. Soru cevap için hazırlıyorum ben. Ee, soru cevap için de buradan hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sorular gayet güzel. Ee, bazı soruların cevaplarını bilmiyorum arkadaşlar. Bilmediğim için de biraz araştırma yaptım ama gene kesin bir sonuca ulaşamadım. Emin olmadığım bir şeyden de bahsetmiyorum farkındaysanız. Köpeklerim de oyun oynuyorlar. Ee, genel e-mailler var. Çıklıklarla yaradım. Ama böyle yani direkt soru şeklinde falan. Ve şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Sorulan sorular genelde aynı. Evet. Dil okulu, dil okulunla nasıl gelme ya da e, dil okulu ile gelsem sonrasında iş bulabilir miyim? İş bulma olanakları falan diye geçtiği için şöyle bir şey yapmaya karar verdim arkadaşlar. Bundan sonra YouTube'da videoların altına soru bırakma. Bence çok daha iyi. Şu şekilde daha iyi. Aynı ters sorular soracaksanız en azından orada sorulmuş ve cevaplanmış hali var. Yani üç aşağı beş yukarı sizinkine e, uyacaktır diye düşünüyorum. Tabii çok daha ayrı. Ya da özel sormak istediğiniz sorular olursa hala e de cevaplayabilirim tabii ki. Şimdi o yüzden biraz çalışıyorum ben. Çalışırken de beni izleyebilirsiniz isterseniz. <gülüyor> Bugün ne yapacağım? Bugün güzel bir cumartesi günü olacak arkadaşlar. Hava çok güzel. 25 derece sınırım. Yazımızın güzel zamanlarına. Daha da ısınacaktır. Ee, arkadaşıma hediye aldım. Şu arkada gördüğünüz. Ona paketlemem lazım. Violet yeme evladım paketime. Köpeklerle yaşamak. Alacağım. Daha sonra bir tane arkadaşımın İngiltere'den abisi geldi. Onlarla beraber palpa gidiyoruz. ya. Yeni doğmuş çoluk çocuklarla palpa gidip arkadaşlarla orada görüşülüyor. Hayata baksana. <gülüyor> Evime çok yakın bir yani. yerde. Herhalde Adam'la oraya gideceğiz. Sonrasında gene bizim evimize çok yakın olan Beer Garden. Ah oh, Beer Garden. Ben birine gidip... Neyse. Bir tane arkadaşım işte kendisi aslında yeni zenandalı. Adelaide'de taşınıyor. Adelaide'de yaşayacak artık. Ona veda içkisi var. Ona gideceğim. Onda da zaten ona güle güle hediyesi vermek istiyorum. O zamanın gidene kadar işte sizin sorularınızı cevaplayacağım. Soru cevap videosu çekeceğim. Ve onun editine devam edeceğim. Gerçi bu videoları ben ilk denemem olduğu için bu tarz vlog. Şu anda eminim diyeceksiniz ki böyle video mu çekilir ne Allah aşkına diyeyim. Ben hiç vlog yaptım mı? Bir sor bakayım. Yaptın mı? Yapmadım. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Öyle izliyorum işte. insanlar nasıl yapıyor falan. Casey gibi yapabilsem keşke. O zaman çok izlerdiniz değil mi? Ama Casey gibi değilim ben. keysi gibi olamıyorum. Çünkü herkes farklı. Hmm, ne diyordum ben ya? Aa konuyu kaybettim. Neyse ya şu sorularınızı cevaplayayım. Ne sordunuz arkadaş? Ama istedim de sordunuz. Allah razı olsun valla. Hani sorsaydım ve hiç cevap almasaydım. Aa resalet. Böyle şey yapıyorum. Ben Instagram'da o kadar izleyicim yok ya benim. Arada mesela canlı yayın yapıyorum. Ay deli gibiyim. Kendim konuşup kendim dinliyorum. Hiçbiriniz yoksunuz. Yoksunuz yani. Açık online olsanız. Açık beni izlesinize. Hep YouTube'dan izlemeyin ya. Ya da YouTube'dan da izleyin. İkisini birden izleyin. Evet. Vlog bana göre değil. Düşündüğümü direkt size söylüyorum. Neyse. Ee, bir dahaki belki şeyde görüşürüz o zaman. Kapıyorum şimdilik. Bir de böyle erkek arkadaşlar var. İşten gelince size gül alıyorlar. Sırf mutlu olun diye yani. Bir de gittim en güzel rengini seçtim diyor. Yeni bir Rengini seçmiş bana. Oy! vlogging <gülüyor> <gülüyor> <We're> <gülüyor> Yeah. <gülüyor> Looks like it. <gülüyor> Ve birazdan video çekmeye başlayacağız. Günün anlam ve önemi. Bir YouTuber ne haber? Her gün video çeker. Avustralya'da yaşamanız olmanız gerekiyor ve e, uzun sürecek olan bir vizeniz olması gerekiyor. Ben gene bununla ilgili çok güzel bir web sartası buldum. Çalışıyorsunuz. Yani cash in hand dediğimi şekilde oluyor genelde. Eğer de sizin yaramaz köpekleriniz varsa bizimkiler gibi böyle çocuk kilidi takmanız gerekebilir ve evlatlarınızı kandırmanız gerekebilir. Come on, Ale, Come on. Gideceğimizi biliyorlar. Girmek istemiyorlar. Good job. Sonra onları böyle işte kandırıyorsunuz. Ve size böyle bakıyorlar. Hani bu sabah size şey demiştim ya birkaç tane arkadaşlarla böyle palpa gitmek falan var. Ha işte şimdi pub zamanı. Adam'la Üba'mızı çağırdık. Üba yapıyoruz. Ve Üba'nın gelmesini bekliyoruz. Biraz önce de sizler için yeni video çektim. Sağolun bir vlog'ın. Bu mu yani? Bu mu vlog? Adım adım yaptıklarımı anlatıyorum. Neyse. Şey yaparım o zaman. Ne yaparız? Şey yaparız ya. Pub'ta görüşürüz o zaman ana bunu siz istediniz bir canavar yarattınız benden haberiniz yok şimdi gidelim bira alalım hani size şey diyordum ya bara falan giderseniz orada bedava şişecek falan olacak diye absür mümküler bitmiş yalan sonra tabi her zaman olduğu gibi güneşten için sürmedi güneş kremi veriyorlardı da bakamıyorum bu arada. Şöyle kendime bakıyorum yukarıdan. Neyse. Ya bana gelen kim lan? bu Ne Ne ben çok iyi gönüldek olacağım Ali. Mahabba. Mahabba. You just say hello. Ah, oh, okay. Şimdi, Carlton North'ta böyle bir pub arkadaşlar. Bu bir ye garden dediğim yer. Size bahsediyordum yani. Oluyor diye. Yar, Gerçi sesim iyi çıkıyor onunla bilmiyorum ama Do you think the microphone we need is to hello Hi. Hello Turkey. turkey Hi, Turkey, how do you say your name? Say, Merhaba? Merhaba that's pretty yeah. really good! Merry check it out! I aren't mean, to You know what's a bit poppy to do is stand in pop-up pop-up stores. We had to Spanish version at the local and own. we lost all our trolleys in a week. They just all <laughs> went. All the vendors. but these are cinema. I was like guys. I'll, I'll please, will you. Please, please. Ya, I mean? bak işte, is this? Sizin için nelere katlanıyorum. Bana "Will you please me?" diyorlar. Sizin yüzden please ediyorum. Stop suppressing the English. <laughs> He's begging you on camera to not fill him. <laughs> Ay sinirim ya. Yalnız şakı gibiiz. Arabada bir Türk, bir Japon, bir İngiliz, bir Avustralyalı var. <gülüyor> diyor ki dediği bizim bir belgeselimiz var ya onu izledi oradan biliyor ama yanlış şaka gibiyiz yan e, masada bir Türk, bir Avustralyalı, e, bir İngiliz ve iki Japon var mesela. <gülüyor> Arkadaşlar şaka bir yana artık gecenin sonuna geldik. Ee, her gecenin sonunda olduğu gibi size bunu göstermek istedim. Şu anda Sydney Road'dayız. Ee, Sydney Road burada ana caddelerden biri. Sydney Road denememesinin sebebi de zaten e, dünüz gittiğinizde Sydney, Manly Beach'e bavul olması şaka yapmıyorum. yani gittiğiniz için Sydney Road deniliyor. Ee, gece hayatının çoğunlukla olduğu yerlerden birisi işte. Ve çok yorgunum zaten şu anda göreceğiniz gibi. Sabahtan beri içiyoruz. O yüzden özür dilerim. Türkçem bozulmuş olabilir. Diyeceksin ki ne zaman doğruydu zaten Türkçen? Onda da haklısınız. 8 yıldır ara ara Türkçe konuşunca böyle oluyor. Ee, bir bahsedecektim Ve genelde de bizim yediğimiz yemekler kebap oluyor. Ben falafel falan yiyorum ya da patates kızartması. Ya... <gülüyor> tam sarhoş yemeği yani hani siz böyle gidersiniz, minyayı yersiniz ya ay söz dedim. bunda da biz e, gidiyoruz ve kebap yiyoruz sadece şöyle yapmak istiyorum çünkü e, arkası çok daha güzel bence böyle e, güzel bir arkada şeyde olurken konuşayım ben size böylece bir günümü görmüş oldunuz arkadaşlar e, artık nasıl montajlayacağım bilmiyorum bir cumartesi günü Avustralya'da böyle geçiyor arkadaşlar İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum hepinizi. Şimdi iyi geceler diyorum ama orada sabah olmuş olabilir. Size iyi günler, bana iyi geceler. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere. kalın